kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlerle süt lokması tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tarif için gerekli olan malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta. Şerbeti için 1 su bardağı su 1 su bardağı şeker. Şerbeti için 1 kaba 1 bardak suyu ve 1 bardak şekeri alıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Limon suyunu da katıp koyu kıvamlı bir şerbet kaynatıyoruz. Şerbeti soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir tencerede irmiği ve şekeri sütle pişirip Tencereden toparlanacak kıvama gelene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra bir yemek kaşığı sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip iyice yoğuruyoruz. Bir tavaya bolca sıvı yağ koyuyoruz. Yermikli karışımdan küçük toplar yuvarlayıp soğuk yağın içine atıyoruz. Yuvarlarken elimize yapışmaması için elimizi ara ara hafifçe yağlayabiliriz. Tavayı ocağa alıp ara ara sallayarak lokmalar kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak lokmaları iyice soğumuş olan şerbeti atıp, karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Bugün de bir tarifimin bir lezzetinin sonuna geldim. Bu yapımı pratik tatlı yapmanızı mutlaka öneriyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere.